Merhabalar 24 Kasım 2022 tarihinde yay burcunun e, bir derecesinde bir yeni ay meydana gelecek arkadaşlar. Bu videoda bu yeni ayın açılarını değerlendireceğiz birlikte. Akabinde burçları bu yeni ay ile beraber neler bekliyor? Bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle 24 Kasım'a denk gelen bu yeni ay ile beraber bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Gerçekten eğitim hayatımızda bizleri destekleyen, bizleri geliştiren ve hayatımız boyunca bize öğretmenliği sürdüren bütün insanlara, öğretmenlik vasfını taşıyan bütün insanlara ve bütün derslere Teşekkür ederek başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, aynı zamanda kanala henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz aşağıdaki linkten Telegram grubumuza da Katılabilirsiniz dedikten sonra Hemen e, Yeni ayın açılarına bakalım arkadaşlar. E, 24 Kasım tarihinde Saat 02 sularında Yay burcunun 1 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay arkadaşlar. Yeni ay anında Başak Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda yükselen ve şans noktası Seles kavuşumunun da yine yeni ay anında ASC noktasında olması gerçekten bizi besleyen bir takım şeylerin açığa çıkabileceğini veya hizmet ettiğimiz, emek verdiğimiz alanlardaki şansların ortaya çıkabileceğini göstermekte. Yükselen yöneticisi Merkür yeni ayla hemen hemen bir kavuşum enerjisinde olacak ve Venüs ile tam kavuşumda olacak yine yay burcunda burada Placidus yönteme göre yeni ayın 1 derece Yay burcunda ve akabinde ortalama 6 derecelik bir orpla Venüs merkür kavuşumunun da Yay burcunda bir kümelenme oluşturduğunu görüyoruz. Yani 4 kişisel gezegenin Yay burcunda kümelenmesi buradaki enerjiyi daha da yoğun bir hale getirecek. Özellikle 1 derece ile 10 derece arasında bir tetiklenme yaşanacaktır. Değişken burçlarda bu tetiklenme daha yoğun bir şekilde kendisini gösterecektir. arkadaşlar Özellikle yükselen yöneticisinin yeni ayla kavuşum yapması buradaki etkiyi daha da kuvvetli hale getiriyor. Demek ki iletişim, haberleşme, teklifler, anlaşmalar, tanışmalar, kararlar, ilk adımlar ee, özellikle e, fikirlerimiz, e, söylemlerimiz bu yeni ay ile beraber oldukça ön planda olacak gibi gözükmekte. Aynı zamanda e, Plasidius yöntemde haritanın 3. evinde yeni ayın meydana geldiğini görüyoruz. Hoysine'a göre ise haritanın 4. evinde meydana gelecek. Yine aslında iletişim, haberleşme, bilgi, bilgiye ulaşmak, yeni teklifler... Ee, yeni konuşmalar, yeni kararların bu yeni ay ile beraber tetiklendiğini görüyoruz. Aslında değişken burçların bu derece vurgulanması e, ikilikleri de beraberinde getirebilir. Yani iki şeyi aynı anda yürütmek, e, iki konu hakkında bir seçime ulaşmak veya e, iki kola ayrılan bir konuda karar vermek, aynı anda birden fazla işi yapmaya çalışmak gibi temalardan yine bu yeni ay enerjileriyle beraber aktif olacaktır arkadaşlar. Özellikle boğa tutulmasından sonra biraz kendimizi toparlamaya başladığımız ve kafamızdaki karışıklığı yok etmek adına bir karar alma eğiliminde olacağımız süreç kendimi gösteriyor. Bilhassa şans noktası ile yükselenin kavuşumu aslında bu yeni ayın biraz daha Mali konular, ticari ortaklıklar adına da desteklendiğini gösteriyor. Kaynaklarımızı yönetmek, besleyebileceğimiz veya beslenebileceğimiz alanlarla ilgili yeni başlangıçlar yapmak adına bizleri destekleyecektir arkadaşlar. Ee, yeni ayın açılarına baktığım zaman balık burcundaki Vesta ve Vertex ile kare görünümü olduğunu görüyoruz. Aslında burada 3. E, ev ve 6. ev bandında iş hayatıyla alakalı belki bugüne kadar çalışmış olduğumuz ekibin değişmesi, belki bugüne kadar gittiğimiz düzenin değişimi, e, bugüne kadar bir düzen tutturmuşsak, e, bir rutin içerisinde ilerliyorsak ve buna bir şekilde bağlanmışsak artık bu yeni ayla beraber sistem güncellemelerinin gelmesinin önemli olduğunu veya ekibin değişmesi, çalışanlarla alakalı bazı dedikoduların veya söylemlerin ortaya çıkması veya yeni anlaşmaların, yeni görüşmelerin yapılması gibi temalar ön plana çıkabilir. Kişisel hayatlarımıza yönelik yorumlayacak olursak, hayatımızda giden bir düzen veya bir rutin, bizim alıştığımız, bizim tutkuyla bağlandığımız o düzen her neyse artık sistemin bu şekilde bizi ileriye taşıyamayacağına yönelik bir takım süreçlerin açığa çıkmasıyla beraber yeni kararlar almak, yeni görüşmeler yapmak, yeni hedefler belirlemek adına da bu yeni ay etkisi çalışacaktır. Bununla birlikte Jüpiter'le, 7. evdeki Jüpiter'le de çok güzel bir kontağı var arkadaşlar. Bu yeni ayın özellikle evlilikler, ortaklıklar, iş birliktelikleri açısından oldukça şanslı bir yeni ay geliyor. E, Neptün de yine e, Orp bazında tabii ki e, üçgen açıyı destekleyen bir görünümde. Burada özellikle birlikte hareket edildiği zaman daha çok büyümek, daha çok genişlemek gibi temalar ön plana çıkacaktır. Güzel iş ortaklıkları Güzel belirtelikler ve başlangıçlar adına sistemin desteği söz konusu. Hali hazırda zaten Venüs-Merkür kavuşumunda buraya destek gönderiyor olması. Yine hem romantik ilişkiler hem de ticari bağlantılar açısından oldukça şanslı tekliflerin, kararların, adımların hatta imzaların atılabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani gerçekten bu dönemde çok derin bağları olan, ruhsal bağları olan ilişkiler, ortaklıklar, aynı amaca hizmet eden belikler... Kurulabilir gibi gözüküyor. Eski düzenin e, yıkılmasıyla veya eski düzendeki sıkıntıların ortaya çıkmasıyla beraber e, bizi destekleyebilecek insanların varlığı özellikle manevi varlığının yoğun bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz bu bağlamda. Halihazırda zaten e, biliyorsunuz e, Jüpiter artık. Retro hareketini tamamlayacak yani bunlar e, son dönemeçler bahar aylarında kaçırdığımız fırsatlar e, veya karşımıza çıkan konular veyahut e, o zamanki kararlarımız hayallerimizle ilgili olarak e, karşımıza muhatapların çıkacağını gösteriyor arkadaşlar bu muhataplar çok daha spiritel, çok daha manevi enerjisi yüksek yaşça olgun veya tecrübece olgun bilgi insanlar olabilir. Bunlarla kurulacak bağlantıların aslında bir hak ediş olduğunu da gösteriyor tema. Çünkü Jüpiter ve Neptün hali hazırda retro pozisyonda olacak ve artık son süreçlerini yaşayacaklar Balık burcunda Bu da aslında bir nevi bir hak ediş süreci. Yani geçtiğimiz son bir yılın hak edişi. Karşımıza çıkan ortaklar, partner adayları veya muhataplarla şekillenecek gibi gözükmekte. Bu aslında oldukça keyifli bir yeni ay. Geçtiğimiz gökyüzü gündemlerine bakacak olursak çok rahatlayacağımız bir yeni ay. Gerçekten silkinip kendimize gelmeye başlayacağız. Her ne kadar Mars retrosu hatta mars Neptün karesinin etkisinin devam ediyor olsa da tabii ki bizim nefes almaya, hayatta ilerlemeye de ihtiyacımız var. Bu süreci oldukça verimli bir şekilde değerlendirmek mümkün gibi gözüküyor. Özellikle yayın zaten bütünsel bakış açısı ve olayları geniş perspektiften değerlendirerek Kucaklayabilme becerisi o akrep boğa hattının katılığı ve sabitliğinden bizleri biraz uzaklaştırınca farklı bir dünyanın da olabileceği gerçekliğiyle yüzleşmeye başlayacağız ve rahatlayacağız arkadaşlar. Çünkü sabit burçlardaki gerilimler zaten bizi ciddi anlamda yordu. E, çünkü değişken burçlar her zaman esneme payı olan burçlardır. Her zaman bir çıkış kapısı veya farklı bir alternatif vardır. Dolayısıyla e, o yoğun enerjiler o zorlayıcı enerjilerden artık yavaş yavaş sıyrılmaya başlıyoruz. Yeni aya eşlik eden sabit yıldıza baktığımız zaman Korneporos sabit yıldızı olduğunu görüyoruz. Herkül takım yıldızının en parlak ve ana yıldız olarak kabul edilen bu sabit yıldızda Beta Herkül takım yıldızına ait olan ve diz çökmüş dal anlamına gelen bir sabit yıldız arkadaşlar. Burada özellikle Sebat. Stabil olmak, sabitlikle alakalı etkiler çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Merkür e, doğasında bir sabit yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ticaret, işletmeler, anlaşmalar, görüşmeler adına da etkin çalışan bir sabit yıldızdır. E, özellikle ayın da buraya gelmesiyle beraber duygusal anlamda e, sebat ettiğimiz konuları, e, fanatizm gösterdiğimiz alanları, e, güçlü bir kişiliği, veya bir fikrin, bir ideolojinin, bir kararın arkasında net ve sabit bir şekilde durmayı gösterir arkadaşlar. E, ters etkilerde, gölge etkilerde fanatizm yaratabilir. E, bir konuya körü körüne tutulma etkisi yaratabilir. Yay burcunun zaten böyle bir gölge tarafı vardır biliyorsunuz e, bu etkiyle beraber. Dolayısıyla bilgiyle alakalı konularda fanatizm veya körük örneğine bağlanmak gibi temalarda yine bu sabit yıldızla beraber etkin olabiliyor. Dolayısıyla burada ortaklık kurduğumuz kişilerin, bağlantıların veya bize yeni gelen tekliflerin ne derece esnek olup olmadığıyla alakalı da bir değerlendirme yapmak önemli olabilir. Özellikle bu sabit yıldızla beraber 3. ve Merkür konularının aktif olacağını düşünecek olursak, bir kararın arkasında durmak. Verilen bir taahhüdün veya sözün arkasında durmak gibi temalar noktasına da e, oldukça etkin çalışacaktır. Belki dediğim gibi bir evlilik akti veya bir ortaklık akti açısından bir takım taahhüdlerin, bir takım sözlerin verileceği e, gündemlerde ön plana çıkacaktır. Tabi burada bilhassa e, Jüpiter, Neptünün 7. ve yerleşmiş olması aslında aynı amaç için, aynı ideal için, aynı fikir ve vizyon için hareket eden insanların amaç birliği yapmaları açısından da etkin çalışacaktır. Güçlü bir karakter, ateşli bir doğa veya e, yoğun tutkular da getirebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi gölgeli yönlerine bakıldığı zaman e, yoğun tutkuların ve fanatizmin de çalışabileceğini gözlemliyoruz bu sabit yıldız etkileşimiyle birlikte. Evet, yeni ayın Sabian sembolüne baktığımız zaman eski ordu, emekli gazilerin eski anıları yad etmek için yeniden eski anıları yad edip yeniden canlandırmak için bir ortamda toplandığını gösteren bir sabiyan sembolü var arkadaşlar. Burada da özellikle kolektif geçmiş, ortak geçmiş, birlikte mücadele etmiş, aynı amaç, aynı idealler üzerinde birleşmiş insanların sembolizması mevcut. Benzer mücadeleler vermiş, benzer konularda savaşmış ve şu anda yeniden bir araya gelerek eskiyi yeniden canlandırıp mücadeleyi başlatmak üzere bir araya gelen toplulukları sembolize eden bir sabiyan sembolü var. Oldukça aslında haritayla tutarlı bir sabiyan sembolü olduğunu söyleyebilirim. Hatta sabit yıldızla beraber gerçekten çok özel bir yeni ay olduğundan bahsedebilirim arkadaşlar. Emekli ordu gazileri ve burada arkadaşlık, ülküdaşlık ve zaferle ilgili kavramlar ön plana çıkıyor. Ee, özellikle aradan çok zamanın geçmesiyle beraber yeniden bir araya gelip, hatıralarla e, yüzleşip ve e, şu zamanki idealler ve hedefler için yeniden savaşma gayesiyle eski birliği yeniden kurmak gibi temalarda yine bu sabiyan sembolüyle e, kendini gösteriyor. Burada özellikle e, ayrı kalan evli çiftlerin, eski ortakların veya geçmiş e, kolektifle alakalı benzer mücadeleler vermiş insanların bir şekilde bir araya gelmesi gibi durumlar e, bu yeni ile beraber tetiklenecektir arkadaşlar. E, <gülüyor> Özellikle burada e, amacın ülkenin ortaklığına odaklanıp farklılıklar noktasında düşmanca tavırlar ve fanatizm benimselmezse gerçekten güçlü bağların ve e, birliklerin kurulabileceği de bir etkileşim var. Yoldaşlık enerjisinin hakim olacağı, geçmiş deneyimlerin ve acıların bir şekilde insanları yeniden bir birlik kurmak üzere bir araya getireceğini gösteren etkileşimler, stratejik anlamda yapılacak planlar. Ancak tabii buradaki fanatizm sabit yıldız etkisinde değerlendirecek olursak, haklı çıkmak için veya öne çıkmak için geçmiş başarıları abartmak, kendi deneyimini diğer, diğerinin deneyiminden üstün tutmak gibi temalar bu sürece zarar verecektir. Özellikle savaşın, eski savaşların, eski yaraların insanları bir araya getirebileceği, güzel etkileşimlerin çalışabileceğini tabii ki bunun da Hangi yönünü çalıştıracağımızın tamamen bizim inisiyatifimizde olduğunu gösteren bir sabiyan sembolü gerçekten oldukça etkileyici. Özellikle 24 Kasım'a denk gelmesi ve hem sabit yıldız hem de sabiyan sembolü açısından benzer temalara işaret ediyor olması oldukça manidar. Tabii ki burada kişisel yaşantılarınızda bu anlatmış olduğum sembollerden sizler kendilerinize bir takım anlamlar çıkaracaksınız arkadaşlar. Evet yeni ayın genel enerjileri bu şekildeydi şimdi bakalım burçları bu yeni ayla beraber neler bekliyor. Hemen Koç burcuyla başlayacağım. Buraya kadar dinlediyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Yay burcunda meydana gelecek yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Aynı zamanda 12. evle de güzel bir kontak oluşturduğunu görüyoruz. Burada özellikle yurt dışı gündeminiz varsa, yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni öğretiler, yeni felsefelerle alakalı gündemleriniz varsa oldukça şanslı bir yeni ay olacaktır. Bununla beraber manevi anlamda gelişeceğiniz, size iyi gelecek, size iyi hissettirecek konuları daha net bir şekilde fark edebileceğiniz bir yeni ay. Rüyalarınız çok ciddi şekilde çalışabilir. Bu dönemde yeni eğitimler almak, yeni programlara yazılmak, yeni insanlarla tanışmak, hayatınızın manevi tarafını genişletmek için oldukça etkili gündemler söz konusu. Biraz daha ruhsal alana yönelmeye başlayacaksınız ve kendi ruhunuzun çağrısına kulak vermeye başlayacaksınız gibi gözüküyor yaşananlarla beraber. Dediğim gibi uzak diyarlar, uzak insanlar, farklı kültürler adına da bir takım yenilikler söz konusu gibi gözükmekte. Güzellikler olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen borcu boğa olanlar. Yay borcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Aynı zamanda 11. evdeki Jüpiter ve Neptünden de güzel açılar alacak. Burada arkadaşlardan dostlardan destek görmek, hedefleriniz, hayalleriniz, idealleriniz için mücadele etmek, krizleri aşmak, krizleri dönüştürmek, maddi destek bekliyorsanız bu desteği görmek, İnsanları sizin yanınızda olması veya kimlerle yol arkadaşlığı edeceğinize karar vermek adına oldukça önemli bir yeni ay süreci yaşayacaksınız. Uzun zamandır çözemediğiniz ortaklaşa bir para veya bir sağlık gündemi, krizli bir meseleniz varsa... Bunları çözmek adına aslında şifalı dokunuşlar da hayatınızda olacaktır. Kariyer gelirlerinizde artış olabileceği gibi ekstra ödenek, hak ediş, prim, promosyon gibi konularda da şanslı olacağınız bir süreç olabilir. Yine eşinizin maddi durumuyla alakalı pozitif gelişmelerde bu süreçte cereyan edebilir sevgili boğa burçları. Güzellikler sizinle olsun sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Yay burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber e, ortaklıklar, e, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler gündeme geliyor. Aynı zamanda 10. evinize de, 11. evinizde de güzel kontaklar olacak. Daha çok kariyer hayatınızla alakalı gündemler olabilir. Özellikle yeni iş ortaklıkları, yeni iş birliktelikleri. Bununla beraber tabii birçoğunuz için evlilik gündemi, yeni bir ilişkiye başlamak, birine taahhütte bulunmak, söz vermek, yoldaşlık etmeye niyet etmek veya size yoldaşlık etmeye niyet edecek insanlarla bir araya gelmek, tanışmak gibi konular ve gündemler var. Bu süreçte Muhataplarınız tarafından destekleneceksiniz. Sizinle beraber ilerlemek isteyen, sizinle beraber yol arkadaşlığı yapmak isteyen insanlar olacaktır. Ve gerçekten özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, toplum önündeki statünüze katkı sağlayabilecek insanları hayatınıza çekebileceğiniz güzel bir yeni ay süreci gibi gözükmekte. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeçler ve ilk selam burcu yengeç olanlar. Yay burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak ve aynı zamanda 9. evle çok güzel bir kontağı var. Burada yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir hayat rutinine geçmek, belki biraz uzaklaşıp dinlenmek, seyahate çıkmak, bu seyahatle beraber edindiğiniz tecrübelerinin özellikle hayatınıza geri döndüğünüzde katacakları üzerine düşünmek. Belki yeni bir eğitime başlamak ve bu eğitim nazarında hayatınızda bir takım dinamikleri yeniden dizayn etmek gibi temalar ön plana çıkabilir. Birçoğunuz farklı bir sektöre geçebilir, iş yerindeki pozisyonunu değiştirebilir. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarıyla alakalı pozitif değişimler yaşayabilir. Yine Yurtdışı veya eğitim planları veya hak-adalet arayışları içerisinde olanlarınız varsa bu alanda da oldukça ilahi dokunuşlar, güzel mesajlar alınacak gibi gözüküyor. İş hayatınızla alakalı şansınızı zorlamaktan çok da vazgeçmeyin. Bu süreçte gerçekten destekleneceksiniz. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Yer burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak ve e, aynı zamanda 8. evinizde de güzel bir konta var. Aşk hayatınız, çocuklar, e, krizleri fırsata çevirmek, tutkulu ilişkiler yaşamak, yeni bir ilişkiye başlamak gibi temalar ön planda. Burada özellikle tabii mali anlamda krizli bir takım süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Çevreniz tarafından desteklenmemiş olabilirsiniz. Aslında bir şekilde bazı haritaların bu krizli durumu fırsata çevirme ihtimali olduğunu görüyorum. Çocuk sahibi olma, bir eser icra etme, bir şey üretme veya dediğim gibi çok tutkulu birlikteliklere başlamak, çok farklı ve çok kadersel ilişkilere adım atmak gibi temalarda yine bu yeni ayla ile beraber etkin gibi gözükmekte. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Yay burcunda meydana gelecek yeni ay haritanızın 4. evinde etkili olurken 7. ve 8. evlerden de destek göreceksiniz. Burada özellikle ailevi konular, aileden kalan mallar, miras, nafaka, hak edişler gibi temalar, büyük paralar, çözülemeyen davalarla ilgili konularla netliğe kavuşabilir. Bir mülk satın almak, taşınmak, yer değişikliği, ailevi gündemleri yeniden dizayn etmek adına etkin süreçler olacaktır. Bununla beraber bir şekilde eşinizin veya ortağınızın destekleriyle beraber yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir yapılanma içerisine girebilmek, hayatınızda bazı konularda kökten değişime gidebilmek gibi temalarda oldukça etkili gözüküyor sevgili Başak Burçları. Güzellikler sizin olsun sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları yay burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Aynı zamanda 8. evle de kontak halinde. Burada çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Aslında yeni ay haritasıyla özdeş bir Durum ortaya çıkıyor. Çok ilginç teklifler, ortaklıklar, yeni girişimler, destekleneceğiniz bağlantılar, tutkulu ilişkiler, bağlılık akti veya sözü gibi temalar yine bu süreçle etkin olabilir partnerinizle bir görüşmeniz olabilir veya partner adayı ile bir görüşme söz konusu olabilir. Aynı zamanda destekleneceğiniz yeni bağlantılar kurmak adına da şanslı bir süreç içerisinde olacağınızı, bu dönemde karşınıza çıkan haber ve gündemleri farklı bir şekilde değerlendirmeniz gerektiğini gösteren temalar mevcut. Güzellikler sizin olsun, sevgiler. Merhaba sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Yay burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Aynı zamanda beşinci evden de güzel bir destek alacaksınız. Parasal konumlar, konular daha ziyade gündemde gibi. Özellikle e, riskli yatırımlarınız varsa buradan çok sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Biraz şansınızı zorlayabileceğiniz etkileşimler de var. Uzun zamandır kendinizi değersiz ve yetersiz hissettiğiniz alanlarda yeniden kendinizi keşfedebilmek, yeniden mali kaynaklarınızı yönetebilmek, belki kazanç geliştirebileceğiniz yeni iş kollarına yönelmek, e, şans oyunları veya işte biraz... E, Şansınızı zorlayacak alanlarda elde edeceğiniz kazanç ve gelirlerle beraber biraz toparlanmak gibi temalar var. Yine tabii ki bu konu bir aşk ilişkisi veya gönül ilişkisi de olabilir. Bu alanda size kendinizi iyi hissettirecek yeni bir ilişkiye başlama potansiyeliniz de oldukça yüksek. Güzellikler sizin olsun sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Uzun zamandır Mars'ın tam karşınızda ilerleyişi sizi biraz yordu. Bu süreçte tabii ki bu yeni aile beraber aslında kendinizle alakalı tıkanıklık yaşamış olduğunuz alanları yeniden şifalandırma imkanı bulacaksınız. Özellikle 4. evden 5. evden güzel destekler var. Ailevi destekler veya evle alakalı yeni gündemler. Bununla beraber aslında hayatınızda her ne yaşanırsa yaşansın. Kendi içinizde konforlu hissettiğiniz zaman dışsal faktörlerden kendinizi soyutlayabilme becerinizle alakalı güzel destekleyici görünümler var. Biraz daha eğlenmeye, biraz daha dinlenmeye, sizi mutlu eden şeylerle ilgilenmeye zaman ayırabilir ve böylelikle kendinizi ve sürecinizi yeniden tasarlayabilirsiniz sevgili yerler. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Yay burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle... 12. ev konularında biraz daha derinlerde biraz daha gizli kalmış alanlarda geçmişle alakalı temalar olsun biraz daha rüyalar veya ruhsal alemle ilgili olsun bazı mesajlar alacağınızı görüyoruz bu dönemde çok ilginç haberler alabilirsiniz geçmişle alakalı hiç ummadığınız kişilerden ummadığınız telefonlar alabilirsiniz geçmişte kaçırdığınız fırsatlar varsa tekrar önünüze düşebilir yani aslında çok tuhaf eşsamanlılıklar yaşayabileceğiniz bir yeni ay ve ve bu süreçte gerçekten ne ekerseniz onu biçeceğiniz bir süreç var. Ee, pozitif düşünürseniz çok mucizevi haberler ve tekliflerle de karşılaşma ihtimaliniz var. Aslında bir hak ediş süreci içerisinde olduğumuz için e, aldığınız haberlere, karşınıza çıkan tekliflere biraz daha ciddi yaklaşmanız gerekebilir sevgili oğlaklar. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları ve ilk selam burcu kova olanlar. Yay burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Ve e, aynı zamanda 2. evinizden de güzel bir kontak alıyor. Daha çok parasal konular gündemde gibi kariyer gelirlerinizle alakalı, maddi durumunuzu iyileştirmekle alakalı e, çok pozitif etkileşimler yaşayabilirsiniz. Yeni bir işe girmek, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak, yeni hedefler ve hayaller peşinde koşmak gibi temalarda süreçte oldukça etkin e, harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz gerekebilir elinize her ne kadar e, iyi bir fırsat geçiyor olsa dahi çünkü aslında bu bir hak ediş süreci ve kısa süreliğine sizinle beraber olacak yani e, kaçan balık büyük olacak gibi gözüküyor o yüzden elinize geçen fırsatı e, zamanında değerlendirmek önemli gibi sevgili kovalar güzellikler sizin olsun sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Yay burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, gelecekle alakalı plan ve hedefleriniz noktasında yeniden bir tasarım sürecine gireceksiniz. Bu süreçte sezgileriniz sizin rehberiniz olacak. Size bir takım ilhamlar gelebilir. Artık hayatınıza dair hayallerinize dair adım atmak ve cesurca bu hayallerin peşinden koşmak isteyebilirsiniz. Belki geçmişte de planladığınız, geçmişte de çok istediniz ama bir türlü cesaret edemediğiniz veya bir türlü harekete geçemediğiniz atıl kaldığınız konularda artık aksiyon almaya başlamanız için sistemin yoğun bir desteği sizinle beraber olacak. Otorite konumundaki kişilerden güçlü kimselerden destek görebileceğiniz ve artık kendinizi toplu Yorum nazarında da rahat bir şekilde ifade edebileceğiniz etkileşimler mevcut. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, yeni aya dair aktarmak istediklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Çok memnun olurum. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız yine memnun olurum arkadaşlar. Ee, danışmanlık ve iletişim içinde Instagram, opikusasöleci hesabı veya kustoloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz sevgiler hoşça kalın